Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman. Bugün sizlerle birlikte evet sizinle birlikte parkur oynayacağız. Evet hemen <gülüyor> Önümüzde bir tane portal var. Arkadaşlar evet geri geldik. <gülüyor> Yanlışlıkla düştüm. <gülüyor> uh. <gülüyor> <gülüyor> Abi at ne Ama olayı çözdüm. O, ne? Arkadaşlar şu an. E, bu dediğimden çok zor. O kadar da zor değildi. Ekran şeyi çevirme çok zor yani onun yüzünden yanıyorum. Bakın arkadaşlar böyle sağa sola Yani Çok donuyor arkadaşlar böyle iyi bence aa ya atlama zıplama şeyi donuyor yani basmıyor bu Basmıyor mu yoksa Basıyor <Gülüyor> ee, bir daha yan alsam videoyu durdurup öyle yapacağım Siz de arkadaşlar <Gülüyor> kusura bakmayın Bu <Gülüyor> ne oğlum buradan bi geçilmez ki ah geçtim aa arkadaşlar bir bekleyin böyle mi geçeceğiz ama takılıyor ya arkadaşlar takılıyor Geçecektim O, bu sefer çok koşarak atladım. <gülüyor> Allah! Aa sona yaklaştım. Evet. Çok zordu geçemedik. Yukarı bakarak. <gülüyor> Arkadaşlar basmıyor bak. Arkadaşlar kaç kere yandı yandı beş altı yedi y yürümüyor arkadaşlar çok fena dondu ama Arkadaşlar.